Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı THT-IT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende açı konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC üçgen verilmiş dış açı dış açı ve iç açı var. Buradaki iç açıları bulmak kolay ya da direkt burayı bulayım ben 80 derece burası. E, buradaki üçgende de 2 iç açı bir dış açıya eşit. İstersen 140'tan 40'ı bul iç açılar toplamından git fark etmez. 80 artı 40 eşittir 140 olduğundan x de böylelikle kaç derece buluruz? 60 derece olarak buluruz. Birim soru balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. Şuradaki üçgende ne var? İki tane açı var. Hemen bu iki açıyı kullanayım. E, 130 180'e tamamlayan açısı 50 derece yapar. E, büyük üçgende de iç açılar toplamı 180 olduğundan dolayı 50 60 ve x'in toplamı 180 derece olacağından x de böylelikle 180 eksi 110'dan 70 derece gelir. Yani ikinci soru Ceyhan oldu. Geldik 3. soruya. E şuradaki üçgende iki tane açı var. Hemen 3. açıyı bulabiliriz. 80 30 daha 110. Buraya kaç derece kaldı? 70. E burası da 70. Sonra buradaki üçgende de 70 60 ve x'in toplamı 180 derece yapacak. 70 60 daha kaç yaptı? 130. x de 180 130'dan 50 derece çıkar. Yani 3. soru Cihan oldu. Geldik dördüncü soruya. Şimdi burada ne var? Şu üçgene bakacak olursak şuradaki üçgende 70 var bir dış açı var. 2 iç açı bir dış açı değil mi? Evet. 70 ile neyi toplarsan 105 yapar? 35'i. E o zaman burası da 35 o zaman. E buradaki üçgende de iç açılar toplamı 180. 105, 35 ve x'in toplamı 180 yapacak. Şu x'in toplamı 140. 180-140'dan cevap 40 derece çıkar. Dördüncü soru denizli oldu. Geldik beşinci soruya. E, şuradaki üçgende iki tane açı var. 42, 84 daha. Toplayalım onu. 126 yapıyor. E 180'den de 126'yı çıkartırsak 54 mi geliyor? Evet. Burası 54. 90'a tamamlayan açısı burası 36 yapar. E buradaki üçgende de 36 artı 124 artı x de 180 derece yapacaktır. X'in toplamı 160 yaptı. X de 180 160'dan 20 derece çıkar. Yani 5. soru Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. Şekilde verilen abc üçgeninde kırmızı renk açılarının ölçüleri toplamı 260 derece. Alfa beta yalnız dikkat et bunlar dış açı. Buraya teta dersem dış açılar toplamını düşündürüyor. Bana şuradaki açılar toplamı. O yüzden buraya da bir 180x teta diyeyim. Şu üçünün toplamını bir yazayım öncelikli olarak. Alfa artı beta artı teta'yı kaç vermiş bize? 260 derece olarak vermiş. Şurada ne var? Alfa, beta ve 180 eksi teta'nın toplamı. Alfa, beta ve 180 eksi teta'nın toplamı da 360 olduğunu biliyoruz. Alfa artı betayı burada yalnız bıraksak. Alfa artı beta yukarıdakinde neye eşit? 260 eksi teta'ya eşit. Alfa artı beta burada neye eşit? 180 artı teta'ya eşit. 180 artı teta'ya eşit oldu. E buradan bunu buraya attık. 80 eşittir 2 teta oldu. Ve teta'yı da böylelikle kaç bulduk arkadaşım? 40 derece olarak bulduk. E teta 40 derece ise Benden mavi açıların toplamı isteniyor. İç açılar toplamı 180. X artı y artı 40'ın eşittir 180 olduğunu biliyoruz. X artı y de böyle ne geliyor? 140 derece olarak geliyor. Yani altıncı soru edremit oldu. Geldik 7 soruya. Şimdi 50 ve 95'e baktığın zaman şu üçgen dikkatini çekiyor. 50 ve 85'e baktığın zaman da şu üçgen dikkatini çekiyor mu çekiyor? İki iç açı toplamı bir dış açı, değil mi? Evet. İki iç açının toplamı bir dış açı şeklinde bakacağız. O zaman 50 ile neyin toplamı 85 yapar? Hocam 35'in. Yani burası 35 çıktı. E, X de şuradaki üçgendeki dış açı. X de neye eşit olacaktır? 95 artı 35'e eşit olacaktır. O da kaç yapıyor? 130 derece yapıyor. Cevap Akçay oldu 7. soruda. Geldik 8. soruya. Açı ölçerde 90 ile 140 derece arası. 140-90'dan kaç derece gelir? 50 derece gelir. 110 ile 80 derece arasındaki açı 110 eksi 80'den 30 derece gelir. E üçgen iç açıları çıkmış oldu. X artı 50 artı 30 eşittir 180'den. X'i de böylelikle 120 derece olarak buluruz. Yani 80'den 100 derece olarak buluruz pardon. Cevabımız böylelikle balık kesir çıkar dostum. Evet 8. soru balık kesir bulduk geldik 9. soruya. Şekilde üçgende kırmızı renkle gösterilen açıların ölçüleri toplamı kaç derecedir? arkadaşım şuraya Alfa dersem buraya beta dersem buraya teta dersem Alfa artı beta artı teta'nın kaç derece olduğunu biliyoruz 180 derece olduğunu biliyoruz. E o zaman burası ne yapıyor? 360 eksi Alfa burası 360 eksi beta Burası da 360 eksi teta yapıyor Senden 360 eksi Alfa artı 360 eksi beta artı 360 eksi teta isteniyor E burada 360 360 360 yani toplamda kaç tane 360 var 3 tane O da. Kaç yapıyor? 1080 yapıyor. 1080 eksi parantezine aldığımızda alfa artı beta artı teta yaptı. Eşittir. Burası kaç? Bizden bu e Alfa artı beta artı teta'nın zaten biz kaç olduğunu biliyoruz. 180 olduğunu biliyoruz. E, 1080'den de 180 çıkınca kaç kalıyor o zaman? 900 kalıyor. Evet cevap böylelikle 9. soruda Edramit yaptı. Geldik 10. soruya. Aşağıda bir sokak lambası resmedilmiştir. Bu lambanın direk ve sap kısmı zemine diktir. Evet burası da 90 burası da 90 ise böyle U kuralından dolayı 140 ise paralel ya U kuralı var. U kuralından dolayı burası 40 derece yaptı mı yaptı. Devam edelim soruya. Şekil 1'de 140 derecelik açıyla dengede duran lamba A noktasından bükülmüş ve sap kısmı aynı düşey doğrultuya tekrar gelmiş. Aynı düşey doğrultu. Bak şurası aynı düşeği oldu. Yani sen şunu şöyle bükmüşsün. Hop büktüğünde şu kısma gelmiş. Hatta burada da şu kısmı da var şöyle. Bu aynı düşey doğrultuya gelmiş. Hocam bükülmeden önceki şu kısımla daha sonraki şu kısım hala aynı değil mi? Aynı. Bitti. E o zaman burada kaç? 40 dereceyse. Burası da 40 derece. Bizden X isteniyor. E sonra burası 40, 40, 80. Buraya 100 derece kaldı. Tamam 140'tı. Buraya da kaç derece kaldı o zaman? 40 derece kaldı diyebiliriz. Yani cevap Balıkesir yaptı. Güzel bir soru. 10. soruyu Balıkesir bulduk. Geldik 11. soruya. Şimdi... Şekilde A ile B doğruları arasındaki açı verilmiş. 60 verilmiş, 150 verilmiş, 20 verilmiş. Bunlardan bahsetmiş. A ile D doğruları arasındaki açı isteniyor. A siyah doğru, D yeşil doğru. burada kaç isteniyor. Arkadaş şurada kaç? 60 derece mi? Evet. 60, 20 daha. İki iç açının toplamı, bir dış açı. Buradaki üçgende. Yani burası kaç yaptı o zaman? 80 yaptı. Sonra 150 burası. Hocam burası 150 ise burası 30. E buradaki üçgende de 80, 30 ve x'in toplamı. 80, 30 ve x'in toplamının kaç yapması lazım? 180 yapması lazım. X de böylelikle 180 110'dan 70 derece olarak çıkar. Yani cevap Edremit demet oldu 11. soruda. Böylelikle arkadaşlar ÖSYM tarzı testlerden test birini bitirdik. O zaman diyoruz. Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.